Güzellik deyince aklınıza ne geliyor? Güzellikle ilgili derdimiz var. Estetik bir beğeni, duygu, düşünce, coşku ve hoşlanma duygusu uyandıran nitelik olarak tanımlıyoruz güzelliği. Sanat tarihçileri başka yerden bakıyor, felsefeciler başka bir yerden bakıyorlar. Bugünlerde aslında daha çok plastik cerrahi, estetik cerrahi konusunda çalışan uzmanlar da masaya yatırıyorlar konuyu. Bugün güzellikle ilgili güzel bir araştırmadan bahsedeceğiz. Ben Doktor Tuğba Aydın Öztürk, sosyal bilimci, araştırma yazar programımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün bahsedeceğim araştırma ismi Türkiye estetik ve güzellik algısı araştırması. Şimdi çok keyifli sorular var içinde. Türk insan acaba kendini beğeniyor mu? Estetik operasyonlarla ilgili neler düşünüyor? Hangi bölge daha çok kendini beğeniyor? Hangi konuda sıkıntılarımız olduğundan muzdaribiz? Bu soruların neticesinde bazı cevaplar karşımızda beliriyor. Türk insanı en fazla yani en çok kendi dert ettiği konuların başında fazla kilolar olduğunu söylüyorlar. En çok kurtulmak istedikleri şeyler hem kadınlarda hem erkeklerde. Yaş, cinsiyet fark etmeksizin aslında fazla kilolarımızdan kurtulmakla ilgili derdimiz oldu ortaya çıkıyor. İkincisi burun ameliyatları yani burun estetiği, burnunu beğenmemekle ilgili derdi var Türkiye'de insanların. Üçüncü sırada da boy kısalığı geliyor. Yani keşke daha uzun olsam diye bir serzeniş var. Tabi liste uzun. Bu konulara nasıl böyle gelebildiğimizle ilgili konular genelde insanların başkalarının onlarla ilgili neler düşündüklerini çok fazla kafalarına takmalarıyla ilgili ortaya çıkıyor. Peki bu bilgiler nereden geliyor? Yani bir kişi evet ben vücudumda bir yerimi beğenmiyorum, bu benim sosyal hayatımı, iş hayatımı, psikolojik halimi, ruhumu etkiliyor fikrine ulaşması için. Acaba hangi bilgi akışlarından faydalanıyor olabilir sorusunun yanıtında da %61.3 televizyonda gördüğümüz hayatlar, televizyonda gördüğümüz güzel kadınlar, güzel erkekler bizi daha güzel olmaya itiyor diyorlar. %51.3 ile internet siteleri, %47 ile çevre ve arkadaşlar, %34.1 ile sosyal medyanın etkisi ki aslında bunun etkisi gittikçe de artıyor. Yani internet sitelerini de içine dahil edebiliriz. Dijital dünyadaki o kusursuz hayatlar bize hep kendimizi biraz daha eksik, biraz daha az güzel, işte güzellik tanımı da neyse. Dünyanın en eski sorularından bir tanesi bu arada. Antik Yunan'dan beri felsefeciler güzelin tanımını yapmaya çalışıyorlar. Bazen güzeli iyiyle, bazen matematikle, bazen doğrulukla, bazen ahlakla, erdemle ilişkilendiriyorlar ve aslında bugün bildiğimiz anlamda bir güzellik tanımı yapmakta oldukça zor. Ama yine de yani listenin bu arada devamında %30'a yakın dergilerin yine görsel kültürün etkisi olduğundan bahsetmişler. Son olarak da bunu da yine dijital dünyanın İçine dahil edebiliriz zannederim. %26.4 de sağlık ve güzellik blokları. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok uzun yıllardır aslında bundan 2500 sene önce Yunan filozofları, antik Yunan filozofları Dünyadaki beş duyu organından en fazla bizim görsellik üzerine kafa yoracağımızı ve gelecekte görsel değerlerin gündelik yaşantıda en önemli duruma geleceğini zaten söylemişlerdi. Bu sebeple bizler güzel görünme derdinin altındaki sosyolojik tabanı, amacı düşündüğümüz zaman bu konu beni farklı farklı araştırmalara da iddiasında, yani neden estetik operasyonlar geçirmek istiyoruz yanıtının %66'sı katılımcıların şu cevabı vermişler bakın. İş bulmada yakışıklı ve güzel olmak önemlidir. Bakın iş bulmak dediğiniz şey sizin profesyonelliğinizle ve sahip olduğunuz bilgi, beceriler, sertifikasyonlar, diplomalar, bildiğiniz yabancı diller, gittiğiniz kurslarla ilgili bir şey olması gerekirken hiç de azımsanacak bir rakam değil. Bakın %66'sı katılımcıların iş bulurken güzel olmak ya da yakışıklı olmanın diğer adaylara göre sizi öne geçireceğinden bahsetmiş. Demek ki güzellik sadece aynada baktığımızda bizi mutlu ya da mutsuz edecek bir profille alakalı bir durum değil. Çok daha Farklı alanlara da nüfus ediyor. yüzde38'i katılımcıların çevrede kabul görmek için güzel olmak gerekiyor demişler. Bakın kabul görmek, onaylanmak ne kadar temel hislerimiz değil mi? Sosyal çevrede yakınlarımız tarafından kabul edilmek için de güzelliğin bir hayata sizi artı bir değerle başlattığını ifade ediyorlar. Ve hatta %17'si katılımcıların bakın ailede kabul görmek, sevilmek için bile güzel ve yakışıklı olmanın değerli olduğundan bahsetmişler. Yani aile bizim aslında en kendimizi artık salacağımız, rahat hissedeceğimiz, herhangi bir çabaya girmemize gerek kalmayan en doğal ortamda bile belki orada bile güzel olmanın değerli olduğunu, önemli olduğunu söylüyor katılanlar. Şimdi aslında güzellik kavramı oldukça objektif bir kavram. Objektiviteden kastımız buradan kişiden kişiye, toplumdan topluma, zamandan zamana yani çağdan ve mekandan mekana doğru değişebildiği. Hatta burada belki bir de kitap önerisine bulunalım bir de ekleyelim onu. Umberto Eco tarafından yazılmış çok güzel bir kitap vardı. Güzelliğin Tarihi. Bir hayli kalın bir kitap. Eğer böyle okuma şansınız olduysa veya henüz okumadıysanız, güzelliğin ne kadar çok tarihli içerisinde değişiklik gösterdiğinin hakkında bayağı bir şaşıracağınızı söylemek lazım. Bugün bildiğimiz belki Hollywood'un da bize vermiş olduğu sosyal medyada gördüğümüz kabul Kabullerimiz var güzelle ilgili. 100 yıl öncesine gittiğinizde güzellik anlayışı o değil. 1000 yıl öncesine gittiğinizde tamamen başka bir şey. Ve altında her zaman ekonomiyle, güçle ilişkilendirilmiş. Neden bunu söylüyorum? Geçtiğimiz günlerde bakınız. Independent'da Amerika'da bir araştırma yayınlandı. Araştırmanın sonucuna göre Afro-Amerika yani siyahi vatandaşların %22'sinin iş başvurularına yani bir ilan gördüler, iş görüşmesine gidecekler. Mutlaka isimlerini değiştirdikleri ve asla kendi doğal saçlarıyla gitmedikleri ortaya çıktı. Bunun sebebini sordukları zaman ya mutlaka düzleştirme işleminden geçiriyorlar saçlarını. Yani onların o kendi genotipinden kaynaklanan, fenotipinden kaynaklanan dalgalı saçlarının profesyonel görünmediğini, güzel görünmediğini beğenilmeyecekleri için Yeterince profesyonel bulunmayacakları için kabul edilmeyeceklerini söylüyorlar. Yani aslında ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca demiş Karaca olan, Aşık Veysel de biliyorsunuz güzelliğin on etmez. Bendeki bu aşkı olmasa demiş ama Platon'dan Aristoteles'e, Kant'tan Hegel'e kadar herkes güzelliği farklı bir yerlerden yorumlamış. Belki bir de şunu en son artık ekleyeyim. Son zamanlarda estetik cerrahi ameliyatları bir hayli artış gösterdi. Bunun sebebi hem toplumdaki onaylanma isteği hem bir güzellik algısı var. Bize filtrelerle çok kusursuz hayatlar sunulduğu gibi kusursuz yüzler ve kusursuz bedenler de sunuluyor. Bu sebeple de doktorların bu ameliyatları gerçekleştirirken hastaların en fazla rica ettiği şey gizli güzelleşme. Yani hem bu operasyonlar olabildiğince gizli saklı kalsın ve olabildiğince fark edilmemesi en önemli planda. Yani aslında bu kendi içindeki motivasyon bile biraz hala el alem üzerinden işlediğini görüyoruz. Belki güzele bakmak mı sevap yoksa güzel bakmak mı sevap bunu tartışarak bugünkü yayını bitirmiş olalım. Çok teşekkürler, güzel bir hafta dilerim.